Arkadaşlar selamlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Fiat Lina aracın arkası topu nasıl sökülür ya da ampul nasıl değiştirilir onunla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Bu araçlarda e, bagaj kısmından direkt müdahale ederek da fara sökemiyorsunuz. Bidaları var. Biraz da sıkıntılı bir yerde. Onları sökerek çıkarmamız gerekiyor. Öncelikle şuradaki peşeme sökme aparatıyla şuradaki lopsal alalım ayırmanız lazım ki rahat çalışabilirsiniz. 3 tane vidası var. Şöyle göründüğü gibi bir tanesi üstte. Bir tanesi de şurada. Bunları sökerek devamını getiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle 3 tane vidamızı çıkardık. Far tamamen çıktı. Ee, şurada görünen çentikler var. Buradan ayırıp 4 tane çentiği var. Sonrasında bu e, Far tablasını çıkarıp istediğimiz ampulü değiştirebiliyoruz arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. İşinize yaradıysa sayfamızı beğenip bizi de takip ederseniz seviniriz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.